Gönüllülük, gönülden gelen, içimizden gelen en saf duygularla hiçbir çıkar gözetmeksizin yaptığımız eylemler bütün olarak tanımlayabiliriz bu kelimeyi. Peki, neden gönüllü oluruz? İnsanoğlunun kendi çıkarlarını bir yana bırakıp diğerleri için çalışması günümüz dünyasında benzerine az rastlanır olaylardan biri haline dönüştü diyebilirim. Şimdi neden gönüllü olduğumuza gelelim hala insanlıktan kalan kırıntılara sahip olduğumuzu ve en başında bizim de hala insan olduğumuzu düşünürsek gönüllü olmamak için hiçbir sebep olmadığını düşünüyorum. Bir başkasını karşılık beklemeden mutlu etmek, yardıma ihtiyacı olan bir çocuğa el uzatmak, hiç tanımadığımız yaşlı bir kadını yolun karşısına geçirmek veya minik bir kedi beslemek, saydıklarım ne kadar da basit ve yapılabilir duruyor değil mi? Gönüllülüğün basit ve yapılabilir olduğunu 22 yaşında anlamış biri olarak söylüyorum ki, bu eylemler en başında beni mutlu ediyor. Ancak ben mutlu olduğum sürece bir başkasını mutlu edebilirim. Ki böylece bulaşıcı olan mutluluk, ağaçtaki kuşlara, sokaktaki köpeklere, herkese ve her şeye bulaşsın. Böylece tüm dünyayı mutlu edebilme şansımız varken, neden gönüllü olmayalım ki? Benim gönüllülük hikayem ise, dünyaya geldikten tam 21 yıl sonra bir dersin gerekliliği olarak başladı. Ve artık gereklilikten çıkıp, anlamın özüne kavuştu. Artık içimden geldiği için gönüllülük faaliyetlerine katılıyorum. Beni mutlu ettiği için kitap okuyor, tiyatroya gidiyor ve bir başka insana ulaşabilme gayesiyle yaşama devam ediyorum.